Evet arkadaşlar bir iddia formülümüzle daha sizlerle birlikteyiz. Burada gördüğünüz gibi toplam gol formülü arkadaşlar bu formülümüzün adı. Niye toplam gol formülü? Çünkü burada e, toplam golde arkadaşlar 1-2 seçenek dışında bütün seçenekleri oynamış oluyoruz. Burada 0-0 veya 1 gol atılırsa veya 7 artı gol olursa yok. Diğer 2-3-4-5 4 seçenek 6. 2-3-4-5-6 yani 5 seçeneğimiz burada oynamış oluyoruz arkadaşlar. 3 maç oynuyoruz. Toplam gol formülü bunu oynayacaksanız Almanya, Hollanda, İngiltere liglerinde oynayın. Almanya'nın ikinci liginde de oynayabilirsiniz. Çünkü bunların maç başına ortalama golleri 3 gol, 2.5-3 gol arkadaşlar genellikle oluyor. O yüzden onlara oynayın. Ben şimdi burada birinci maç, ikinci maç, üçüncü maç dedim arkadaşlar. Siz böyle üç tane maç seçip bu şablonun aynısını bunun kod numaralarını yazacaksınız. Birinci kupon, ikinci kupon, üçüncü kupon, dördüncü kupon, beşinci kupon, altıncı kupon, yedinci kupon, sekizinci kupon. Yani yukarıdan aşağıya birer kupon bunlar arkadaşlar. En altlarında misli misli misli diye bakın yazdım. Şimdi burada çok misli yazmanız lazım. Toplam bu formülde 130 lira para vereceksiniz. Şu kupon tuttuğunda verdiğiniz parayı zaten alıyorsunuz arkadaşlar. Veya şu tuttuğunda fazlasıyla alıyorsunuz. Şimdi mesela 4-6 gol dedik ya arkadaşlar bakın. Bunun Ganyan'ı 5 gösteriyor, 4.5 gösteriyor gazetelerde, internette. Fakat bunu makine verdiğiniz anda, çıktığı aldığın, al, aldığınız anda 2.5'a düşüyor bu. O yüzden de Ganyan'dan düşüyor. Bunun tutma ihtimali %60, %70 arkadaşlar. O yüzden siz buraya 2 tane veya 1 tane maç ekleyeceksiniz. Bunların hepsine. Aynısını banko tuttuğunuz bir maç olabilir. Kesin olduğunuz bir maç ya da takım olabilir. O zaman bunların ganyanları o anda makinede düşse bile bu misileri koyduğunuzda bu paradan fazlasını alırsınız. Yani şurada birinci kuponda verdiğiniz para aşağı yukarı alıyorsunuz. Şurada da en yüksek parayı alıyorsunuz. Bunlardan bir tanesi geldiğinde de verdiğiniz paranın fazlasını alıyorsunuz. Şimdi burada 8 kupon var. 1-2-3-4-5-6-7-8. Birinci maç, ikinci maç, üçüncü maç diye yazdık arkadaşlar. Ben burada kod yazmadım. Bu birinci maç diye 1-2-3 diye belirttim. Siz bunun aynısını bunların sesli maçlarının kodlarını yazacaksınız. Mesela birinci maç. Birinci kupon bakın. 2-3 gol. 2-3 gol. 2-3 gol. 2-3 gol. Zaten arada çizgilerle böldüm kolay anlayın diye. 4-6 gol. 4-6. 4-6. 4-6 gol. İkinci maça geldik. 2-3 gol. 2-3 gol. 4-6. 4-6. 2-3 gol. 2-3 gol. 4-6. 4-6. Üçüncü maça geldik. Yine 2-3 gol, 4-6, 2-3 gol, 4-6 gol, 2-3, 4-6, 2-3, 4-6. Şimdi bundan altta ne yazdım arkadaşlar? Bakın, birinci kupona 30 misli, ikincisine 20 misli, üçüncüsüne 20 misli, dördüncüsüne 10 misli, beşincisine 20 misli, Altıncısına 10 misli, yedincisine 10 misli, sekizincisine 10 misli. Şimdi bu niye 30 misli? Çünkü bunun ganyanları düşük olacağı için, en azından verdiğiniz parayı almanız için, bir tane de maç eklerseniz banko zaten, o zaman verdiğiniz parayı kontu garanti alırsınız. Bakın şurada mesela 2 tane 4-6 var. ganyanları yüksek olduğu için 10 misli dedim. O, o kurtarır arkadaşlar. Şurada verdiğiniz parayı alırsınız. Şurada da en çok parayı alırsınız. Bunlardan biri tuttuğu zaman da e, verdiğiniz paranın fazlasını alırsınız. Dediğim gibi arkadaşlar makineye girdiğinde e, incelediğiniz gazete ya da internetteki ganyanlar olmayabiliyor. O yüzden buraya 1 ya da 2 maç ekleyin. Onu bank olarak ekleyin arkadaşlar buraya. 8 Kuponun altına hepsini aynısını yazın. Sonra tek tek bu kuponları böyle. Birinci kupon bu, ikinci kupon bu. E, Misillerini de yazdım zaten bakın. Bunu aynı şekilde oynayın arkadaşlar. E, bir maçın beraber ya da 0-0 bitmesi ya da beraber bitmesi gol olmama ihtimali çok az arkadaşlar. Biz burada bunu baz alarak oynadık. Zaten geçen senenin veya 2019'un sonuçlarını internetten de incelersiniz. Şu 3 ligde çok gol atılıyor arkadaşlar. Almanya birinci ve ikinci liginde Hollanda'da ve İngiltere'de arkadaşlar bu illerden oynayın ve bunu yaptıktan sonra bu sistem aynen dediğim gibi bir ya da iki maç seçin onu da banko geçin yani iki maç beklersiniz bunların tutma ihtimali zaten oldukça yüksek bir iddia formülüyle daha birlikte olduk arkadaşlar bizi izlemek için yine bize mesaj yazabilirsiniz iddia Oradan sağdan hemen altta zaten var arkadaşlar oradan da tıkladığınızda bütün videolarımızı görebilirsiniz hemen pencereden. Bir de yorum yazın arkadaşlar bu sistemi oynayın yorum yazın ki diğer arkadaşlarla tuttuğunu görsün arkadaşlar ben kendim oynuyorum. E, verdiğim parayı en azından kurtarıyorum arkadaşlar bu şekilde de zarar etmemiş oluyorum. Teşekkür ederim bizi izlemeye devam edin. Evet arkadaşlar az kazan sürekli kazan formüllerimizden birine daha hoş geldiniz kanalımıza hoş geldiniz.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 429'a 1-2, 434'e 1-2, 437'e 1-2. şart e, şans girdik buna, e, sonuç girdik. Hemen yukarı bakın birinci satıra. 429, 1-1-1-1, 4 tane 1 yazdık. Altı birinci satır devamını 429, 2-2-2-2 yazdık. 4 tane yan yana. Yukarıdan aşağı bir kupon, ikinci kupon, üçüncü kupon, 8 kupon var burada. Devamında da ikinci sekiz kupon gelecek.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 Veya biraz daha fazla para alırsınız. O ihtimali var. iki kupon tuttuğunda ise zaten süper olur arkadaşlar. Biraz önce size ispatını gösterdim. Şimdi bakın birinci satıra yukarı bakın. 429'a ne demiştik? 0 bir çifte şans demiştik değil mi? Birinci ihtimale. 429'a yan yana 4 tane 0 bir çifte şans diyoruz. Bu birinci kupon, ikinci kupon diye. Yukarıdan aşağı 8 kupon. Birinci satırın devamına bakın. 429'a ikinci şansa ne dedik? 2 verdik değil mi? 429'a da 6. Birin satır devamında 4 tane yan yana 2 dedik. 434'e geçtik. Ne dedik? 1 ve 02 çifte şans dedik, değil mi? 434 1 1, 434 02, 02, 02 çifte şans bunlar. 2. satır bakın. Aşağıdaki satır devamında 434 yine 1 1 yan yana. 434 yan yana 02 çifte şans, 02 çifte şans dedik.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 Ee, devamında bir formülümüz daha var. Sonuna kadar izleyin. 2 tane maç ekli ekliyorsunuz bu 16 kupona. 2 tane maç eklediğinizde arkadaşlar ne olacak? Ee, Gayen az bile olsa 3 pisti bile yapsanız 3 pisti 16 kupon 48 lira yapar. 3 pisti bile yapsanız arkadaşlar en az verdiğiniz parayı hatta fazlasını da alabilirsiniz. Ama 2 kupon tutarsa tabi şansınız biraz var giderse 2 kupon biraz şans Tutunca da verdiğiniz para 2'ye 3'e katlama şansınız var. Şimdi bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Diğer e, formülümüze geçelim. Evet arkadaşlar az kazan sürekli kazan formüllerimizden bir tanesi daha. Şimdi burada e, ben birkaç tane kafadan maç seçtim arkadaşlar. Numara koydum onlara. Siz hangi gün oynayacaksanız e, o gününkünü bu şekilde kombinasyonunu yapın. Toplam 18 kupon var burada. Bir tanesi 100 tutuyor arkadaşlar. Yaklaşık 10 ganyan yapıyor. Ben size 10 ganyanı cebinize veriyorum. Siz bu 18 kupona 2 tane daha maç ekleyeceksiniz. Takip ettiğiniz e, takımların maçlarından ilk önce verdiğiniz parayı almaktır. Önemli olan sonra üzerine para kazanmaktır. Yoksa zarardasınızdır arkadaşlar. Bizim sistemlerimizin formüllerimizin ana şeyi bu. Şimdi hemen ispatını yapayım. Bakın hemen burada görüyorsunuz. Daha önce ben bir tane örnek olsun size diye. Bunu hazırladım arkadaşlar. Bakın burada gördüğünüz gibi 3 üç maçın 3'ü de tutmuş. İşte ispatı bu. Devam edelim. Bazı arkadaşlar yorum yapıyorlar yanlış diye. Hayır arkadaşlar yanlış değil. 2 tane maçı 3 ihtimalle. bir tane maçı 600 konti garanti oda. Oynuyoruz. %100 18'de bir kuponunuz tutuyor. Siz sadece 2 maç ekleyeceksiniz. 5 maçta 3 maç garanti. 2 maçı e, bekliyorsunuz arkadaşlar. Yazacağınız ekleyeceğiniz. Bütün kuponlara aynısını banko ekleyeceksiniz. O maçları tuttuğunda keyfinize bakarsınız. Şimdi yukarı bakın 429.3 ihtimalle oynuyoruz. Birbirine yakın maçlar yani 2.80, 2.60, 2.20 bakın mesela diyelim ki oranları bu şekilde ortada maçlar olacak. 434 de öyle. 440 zaten 600, 1.70, 1.60 olacak ki ganyanınız düşmesin yan alacağınız para. Şimdi birinci satıra bakın yukarıya. 429'a. 1 1 1 yan yana yukarıdan aşağı birinci kupon ikinci kupon diye gidiyor 1. satıra bakın yukarıya yan yana yazıyoruz arkadaşlar 1 1 1 429 429 devam ediyor hemen yanında 0 0 0 6 1. kupon devamına 1. satırın e, devamına kupon demişiz arkadaşlar 1. satır devamı olacak o onu yanlış yazmışız 1. satır devamına bakın aşağı arkadaşlar 429 2 yani 2 2 2 yan yana yazdık arkadaşlar. Şimdi burada 429 3, 3 ihtimalinde 429'u kullandık arkadaşlar burada. Şimdi yukarı ikinci satıra bakın. 434 102 dedik ya 3 ihtimalde verdik. 434 102 yan yana yazıyoruz bakın. 434 102 yan yana yazdık. 2. kupon e, satırın devamını aşağıya bakın. 434 102 yan yana yazdık arkadaşlar. Şimdi yukarı çıkın tekrar. 440 alt üst dedik ya. Buraya ilk 9 kupona komple 440'a. Üçüncü satıra bakın. Yukarıya ve devamına aşağı. 440'a komple alt dedik arkadaşlar. Yan yana yazdık. Yukarıdan aşağı hep 3, 4, 5. kupon diye gidiyor. Bu ilk 9 kuponumuz. Şimdi ikinci 9 kupona geçtim. Maçlarımızı aynı değiştirmiyoruz. Sadece 440'ı değiştireceğiz. Şimdi 429 434 yani seçtiğiniz 2 maç. 3 ihtimali biraz önceki ilk 9 kupondaki ilk 2 satır komple aynı. Bakın 429'a. 3 tane bir yan yana. 429 devamına bakın 1. satıra yukarıda. 3 tane 0. Aşağı 1. satır devamına bakın. 429, 2, 2, 2. 3 ihtimali oynadık. 2. satıra geldik 434'ü. E. 1, 0, 2. Devamına bakın. Yine 1, 0, 2. 6, 3. 2. satır devamına bakın. 434, 1, 0-2 yan yana yazdık. Yani biraz önceki kuponda 2-2'ye satır aynı. 9 kuponla. ikinci 9 kuponda da aynı. Üçüncü satırda 446 alt demiştik biraz önce. Şimdi komple üst diyoruz. Bakın 440 komple üst arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada onu da belirteyim. Bir formülümüz daha var. Sonuna kadar izleyin. Abone olmayı unutmayın. Şimdi burada 18 kuponu verdim size. Yani 10 ganyan cebinizde. Siz buraya iki tane maç eklediniz arkadaşlar. Diyelim ki eklediğiniz maçlar e, 3 Ganyan. 2 maç mesela. 3 çarpı 10 30. 3 misli yapsanız 54 lira yapar. 18 kupor. Alacağınız para 90-100 lira civarında bir para yapar. Yani verdiğiniz parayı almanız önemli olan bu. Üstüne ne kadar para kazanacağınız şansınıza kalmış. Ama ilk yarı ikinci yarı yazarsanız e, bu iki maça seçeceğiniz iki maça e, Tabii ki alacağınız para daha da fazlalışır arkadaşlar. Şimdi ikinci formülümüze geçelim.